Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte ikinci el araba parasına eş değer CSGO eşyalarına bakacağız. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce son zamanlarda sıklıkla oynadığımız bir mobil oyun var. Kısaca size onu tanıtmak istiyoruz. Oyunumuzun adı Vikings War of Clans arkadaşlar. Tamam marketlerde sürüsüyle bu tarz oyunlar var fakat oyunu indirip 5 dakika oynadığınız zaman insanların bu oyunu neden bu kadar çok sevdiğini de anlarsınız. Oyun anlayabileceğiniz üzere devasa çok oyunculu bir strateji oyunu. Online olarak 3 milyondan fazla kişinin katıldığı savaşlarda klanlar hatta bazen ülkeler birbirine giriyor. Siz de hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden oyunu indirirseniz oyuna sağlam bir giriş yapabilmek için 200 altınız hazır bir şekilde sizi bekliyor olacak. Eğer artık videomuza geçebiliriz. İlk ürünümüz bir bıçak. Şimdi arkadaşlar eğer ki yerseniz etkili darbeler için üretilmiş bu bıçağın fiyatı 6500 TL. Adı da Gölge Yankıları öyle karizmatik yani. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. İsterseniz gidersiniz oyun içinde kullanabileceğiz normalde gerçek olmayan bu eşyayı satın alırsınız. Oyunda etkili darbeler falan vurabilirsiniz. Ya da isterseniz kapınızın önüne bir tane kırmızı deli doğan koyabilirsiniz. Deli doğan anlayan anlar ha. İkinci silahımız Star Trek kancalı bıçak. Arkadaşlar bu eşyanın en önemli özelliği bıçağın arka kısmında bulunan o kancası. Yerseniz üzerine hardal ve limonla birlikte bir küf yapılmış. Ya bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu bıçağın da piyasa fiyatı 6300 TL olmakla birlikte arkadaşlar yine az önce söylediğim gibi dilerseniz bu bıçağı alabilirsiniz. Dilerseniz de benim çocukluğumun hayali olan bir temprayı kapınızın önüne koyabilirsiniz. E artık bir silah görelim arkadaşlar. sıradaki silahımız M249 hatıra. Şimdi arkadaşlar bu silahın olayı da silahın kendi dokusuna bağlı olarak spreyi boyanması. Ya şimdi ben böyle anlatınca elimde bir şey gelecekmiş gibi oluyor ama maalesef böyle bir şey yok. Fiyatı 6.922 TL. 6.922 TL ne kardeşim ben araba alacağım diyorsan aslanlar gibi tanus kapıya koyarsın. Bütün mahalleyi de içine doldurur pikniğe gidersin valla. Şimdi de arkadaşlar elimizde bir tane az aşılmış bir AVP var. Size bir de onu tanıtayım. AVP'mizin adı Bilgi Nejdarha. Fiyatı 7.020 TL 7.017 TL falan. Ya bu silahla şöyle ilginç bir durum var arkadaşlar. Üzerinde dantel örgülere benzeyen işte Var. Yani şimdi bizim ülkemizde dantel örgü deyince televizyon televizyon üstte beyaz bir şey canlanıyor ama gördüğünüz üzere bu silah öyle bir şey değil. Yabancı ülkelerdeki dantel başka anlaşılıyormuş. Hı. Az da unutuyordum arkadaşlar 7.020 TL'ye station wagon bir Lada alabilirsiniz piknik teklifimiz bunun içinde geçerli. Sıradaki silahımızda Star Trek sustalı pıçak. Ha bir de bunun parlak su yani öyle bir eki var parlak su. Bu bıçağımızın fiyatı AEP ile aynı arkadaşlar 7.020 TL. Bu da işte pers tarzında işlenmiş falan olmuş filan olmuş. Bir de arkadaşlar bu bıçakla şöyle bir durum var. Bu bıçakla öldürdüğünüz kişiler onaylanınca bıçağa işleniyor. Yani 17 kişi öldürdüysen 17 yazıyor. Ben yine söylüyorum ben bu bıçağı tercih etmezdim. Benim aklım ladada kaldı. Piknik miknik bana daha cazip görünüyor. Sıradaki silahımız da Star Trek M4A4 Uluma. Bu silahın adı Uluma çünkü üzerinde hırlayan bir kurt görseli var arkadaşlar. Zaten pahalılığı da oradan geliyor. Şimdi arkadaşlar bu silahın da fiyatı 7.020 TL fakat bir değişiklik yapalım bu sefer araba almayalım motor alalım alabileceğimiz motor YZF R125 hem havalı hem güzel hem de markası sağlam. Ha bana soracak olursanız tabii ki de oyundaki eşyayı almayın gidin motor alın. Şimdi arkadaşlar atıp tutuyoruz yok işte onu almayın motor alın araba alın yatalın kat alın bilmem ne falan filan diyoruz ama bu işi seven ve seve seve bu alışverişleri yapan bir kitle var. Egaria artık da bu videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıda bu beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bizlere sormayı unutmayın. Bambaşka bir webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. <Sessizlik> Fire in the hole!